Bir kadın çizeceksin Duh Duh Duh Hepinize Yeni Videodan Selamlar millet. Bugün Sizlerle Birlikte Bravalla Ranked'ın Yeni Bir Bölümdeyiz. Bu Sefer Petro Oynayacağız, Umarım Güzel Bir video Oyun olur Hemen Videomuza Geçelim Oy. Sanırım Bravalla Atmıyorum ee, Bravalla Kitlemi de Hatırladım Bir <gülüyor> Bu Yüzden bravalla Atayım Dedim. Bu arada bu videoyu severseniz e, aşağıdan like, like atmayı unutmayınız öyle. Basın öyle butonlara, rastgele. Ne gelirse abi. Kanalımı beğenirseniz abone olabilirsiniz. Bu arada şu e, saçma sapan bir video. E, MTA Drift Handling videosu neden öyle izlendi? Hiçbir fikrim yok ama izlendi. Allah şükür o video sayesinde birazcık kanal izlenme saati kazandı ama onun dışında fazla bir şey yok. Bu arada yeni bir kamera açısı kullanıyorum fark etmişsinizdir. Mikrofon açısıyla beraber. Şu an sağ tarafımda duruyor mikrofon. Ee, umarım düzgün alıyordur sesimi yani. Yeni bir kullanıyorum şu an. Bayağı rahatım ben. Umarım sesle düzgün geliyorsa. Bundan sonra böyle olacak. Kamera büyük ihtimalle böyle olacak bu arada bundan sonra. Yuvarlak böyle, hoş böyle. Hafif bir green screen isi. Bravo alla videolarında da büyük ihtimalle. Bir kamera sağ alt tarafta olacak. Şu anda onu montajda karar veririm. Ama çok büyük ihtimalle sağ alt tarafta olur. Öyle tahmin ediyorum yani en azıman ben Yumruk kombosu hiç yapamadım onu fark ediyorum ve yumruk kombosu yapmak istiyorum alır Olur böyle şeyler Hadi bakalım yine şeyde alırız evrende alalım hop Hmm okey Artık spam yapalım onlara karşı genelde spam yapıyorum arkadaşlar çünkü diğer türlü yani boşuna zorlanıyorum yani. Boşuna elfo sarf ediyorum. Hiç gereği yok. Bu adamı tam çözemedim. Spam normal karışık oynuyor anlamadım. Hiçbir şey olsun. Evet. İnden aşağıya gel ya buraya. As. Bu arada hitboxlarda daha doğrusu damagelerde yaptırdık değişikliği fark ediyorsunuzdur. Köşeye gidince eskiden bir kaçabiliyorduk. Şimdi canımız asla direkt ölüyoruz. Aa. Haa spam okay, okay. Spama başladık ikimizde hadi bakalım. Kimi spamı daha iyisi o kazanacak. Hadi geçmiş olsun. Birinci maç win oldu arkadaşlar evet. Hemen ikinci maç'a geçelim. Bana öyle bakma. Bu arada gençler düzgün montajlanmış haftada 2 video büyük ihtimalle göreceksiniz. Düzgün bir şekilde montajlayıp atacağım. Normalde her gün bir tane video atacaktım da ya. öyle çok kanal karışıyor yani gelişsek de hoşuma gitmez benim burada. Yavaş gelişelim, yani benim için sıkıntı değil. Terki gelişelim <gülüyor> <gülüyor> neyse. Bu arkadaşlar, çekmemi istediğiniz oyun serileri varsa... Ne bileyim, Survival olur, o tanrıda olur. Oyun serileri varsa aşağı bırakabilirsiniz. Mesela bir arkadaşımız Brawl Stars çekme Söylemiş. Ee, bilmiyorum, bayağıdır oynamıyorum oyunu. Hani mobilde oynamayı daha çok seviyorum ama videoda mecburen emülatörde oynamak zorunda kalacağım. Belki gelebilir birkaç kişi daha isterse de söz vermeyeyim ona karşı yani. Ben yani çünkü emulatörde oynanamayı pek sevmeyen bir insanım hani o kadar anne, hani, aman emulatörde oynayayım diyen bir insan değilim Ha bu arada bu e, yuvarlak şeyi koymamı nereden de e, benim green screenim var şu an hala hazırda ama e, şeyi yok nasıl diyeyim e, Koyacak yerim yok şu arkaya koyabilirim ama orada da yatak var o yüzden şey almam lazım Stand tarzı bir şey almam lazım e, Onu da halledeceğim bu Evet anam ağzımıza vurdu hafiften Çok güzel abi adamın bize vurdurup adamın düşmesini sağladı çok iyi. Bu arada Türkiye'deki ramallah kanallarına alıştırdım. Bir tane güzel kanal buldum tabii ki reklamını yapmayacağım sonuçta reklam yapacak halde değildi zaten gerekli yok. Bir tane güzel buldum işte şöyle örnek özetleyeyim. Neyse şöyle özetleyeyim videolarımı hani ne bileyim Teros öğretici tarzı şeyler çekiyor belki ben de öyle şeyler çekiyorum entegre. Ben bravalla kanalı değilim çünkü bravalla'yı severek oynuyoruz falan diyorsun çekiyoruz ama Tam onun kanalı değilim ben Hop ikinci ben. Ee, Daha çok böyle ne bileyim kısa kısa gameplay yapmayı seviyorum böyle Bravalla ile ilgili ama bilmiyorum isterseniz eğer öyle videolar da gelebilir yani Sıkıntı olmaz benim için bakayım kayıt devam ediyor Olabildiğince artık kanserdenmeden bitirmeye çalışacağım ki bitiremeyeceğim diye tahmin ediyorum Dayıncılara baktım çünkü oynayan Hani gerçekten şu anda e, Türker'e ben ünlü değil farkındayım eskiden ünlüydü ama Şu anda ünlü olan birkaç yere baktım gerçekten zor bir oyun yani 3, 2, Önceden de izliyordum tabii ki Türk 1, Twitch yayıncılarını o şu an gerçekten zorlanıyor yani millet Oynarken onu görüyorum Yumiko da bu arada şu silahla hiçbir şey bilmiyorum yani bu silahı hiç kullanamam ben. Ok biraz biliyorum işte Kolay oklu karakter olabilir Yumiko burada Ben bu arada bravalla ya. Uzun zaman girmediğim için bir kötü mailo Çünkü ben kaybetmedim. Video dışında da girmiyorum. Onunla bilgisini verirseniz sevinirim ya. Nasıl ne zaman? Hop. Hadi be ulan. Biraz daha erken ay geç alsaymışım oğlum. Lan hadi. Füze'ye bastın elbet ha. birazcık sinirim bozmalı değil açıkçası. Bakayım sen bunu güzel. Arkadaş biraz spam'a karışık oynuyor yine. Ben yani böyle oyuncuları sevmiyorum arkadaşlar. Baksana şuna. Spam'a karışık falan değil direkt spam. Yuma'ya koyun kardeşim spam yapmak. bak. Yürek mi kardeşim sen? Hadi bakayım. Demek spam istiyorsun o zaman sana bunu vereceğim. Bak bak bak, bak, bak ayıp ayıp. Umarım spamla kazanmaz bu oyunu yani Tamam spam yapmayacağım ben ya Kötülü kötü olamaz arkadaşlar Lan? Ha doğru Bunun yoktu. Ben yine aynı şeyi yaptım Aa salak çarptı Her dakika yiyor bu arada gidiyor Yalnız Salak salak Aa ben de yedim onu salak gibi Boom. Bas. Evet gençler, toplamda 3 maç kazanmış olduk. Umarım güzel bir video olmuştur. Siz de beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur ne Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve rahat olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoş kalın. Hepiniz ömrünüz sakıtmayın. Bay bay.